Arkadaşlar bu çanta içi düzenleyiciler benim için tam bir felaket. Hiçbir şekilde kendime uygun bir şey bulamadım. Daha önce bunu denemiştim ama bu çok büyük. Sonra <gülüyor> buna koydum. Bu da biraz yamuk ama şu anda işimi görüyor. Teknoloji ürünlerini koyduğum çantam için. Şu anda el çantamı düzenleyecek bir düzenleyiciye ihtiyacım var. Onun için de bunu aldım. Bakalım düzgün bir şey olacak mı? <gülüyor> Böyle bir şey oldu. Bununla karşılaştırdığımda bayağı bir küçük çantama sığacak inşallah uygun koyacağım.